Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir orijinal yayınlarının hazırladığı Theta geometri Soru Bankası kitabında açıortay konusunun iç açıortay teoremi ile ilgili kazanın testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde aynı açıortay verilmiş. Koldaki olan 5 bölü 20 yani 1 bölü 4. O zaman burası iken burası 4 kdır Ali Bey uzunluğunu 5 vermiş. Bir de AC ile BC ha şurayı da 20 vermiş bize. Yani 5 k eşittir 20 ise K'yi buradan 4 buluruz. Bizden B ne isteniyor? Yani 4 isteniyor. Cevap Akçayolu'da birinci soruda. Geldik ki açıortay verilmiş mi? Verilmiş. Bu sefer tabanda oran var. Tabandaki oran 4 bölü 5. Yani burası 4K iken koldaki oranında 5K olması lazım. 4'e 5 olması lazım daha doğrusu. E hocam dik üçgen var burada. 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3K olacak. E 3K belli. Toplamda 9. E o zaman 3K 9'sa K'yı buradan 3 buluruz. Bizden de X 4K isteniyor x yerine 3'ü yazarsak eğer 4 kere 3 12 yapar cevap. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Açı ortay bu sefer ne kolda ne tabağında var. Açı ortayın kol, kol tarafında diyelim buna. Böyle sol tarafı daha doğrusu. Sol tarafında yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani o zaman burası 2x olacak. Alt taraf x'e. Pisagor O zaman direkt 2x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3 artı x'in karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemle x'i bulacağız. Ya da 6 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 6 8 10 üçgendir hocam. Yani buraya 8 dersem x 5 olur. X yerine 5 yazarsam 10 sağlaması tutuyor bu tutuyor. Dolayısıyla x'i 5 buluruz arkadaşlar. Burada işlem yapsanız da 5 çıkacaktır zaten. Evet 3. soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Açıortay var. Şuradaki üçgende hemen koldaki oran belli mi belli? 5'e 10, 1'e 2 oran var. Hocam K ise 2k. E Alttaki üçgende de ne var burada? Hocam 1'e 2 tabanda oran var. E burada da 1'e 2 oran olacak. Direkt burası ne olur o zaman? 12 olur deriz. Ve dördüncü soruyu balık esir buluruz. Geldik 5'e. Açı ortaylık şöyle var. Bir de oranlama nerede verilmiş? ED uzunluğu. K iken AY uzunluğu 2K. Hocam burası K iken 2K. Bu oranlama beni şuraya itiyor. Buraya ittiğinde de ben şunu söyleyebilirim. Arkadaş bu da tabanda oran 2 bölü 1 oran var. O zaman burada da şunu diyebiliriz. Burası 2A iken burası da A diyebilir miyiz? Evet. Şimdi büyük şu açı ortaylığa bakalım. Kolda oran yok. Tabanda oran yok. Ama bak sol tarafında oran var. E, sağ tarafında oran da aynı olmak zorunda. 2A bölü A eşittir. X bölü 4. Ya da hocam 2'ye 1. 2'ye 1. Direkt X buradan 8 diyebiliriz. Evet. Beşinci soru. Böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Geldik altıncı soruya. Evet buraya baktığımız zaman da büyükteki açı ortayda koldaki oran var. 8 bölü 12. 8 bölü 12 nedir? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3, 2 bölü 3. Hocam tabanda da 2'ye 3 oran vardır deyip hemen 2K, 3K yazabiliriz. Sonrasında şu küçük üçgende de bir açı ortaylık var. Bu açı da inceleyelim. Hocam bu sefer tabanda oran 2 bölü 3. Yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 6 bölü X'e. 6 bölü X diyeceğiz. 3 katı 3 katı x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Yani 6. soru Edremit oldu mu? Oldu. Ve gençler bu kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dış açı ortay teoremi testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.